Canımıza hoş geldiniz. asma yapraklarından salamura tarifimiz var bugün hazır kışta gelmeden tam da zamanlıyken asma yapraklarımızı salamura halinde saklayacağız öncelikli olarak bir tencere dolusu kaynar suyumuz var içerisine büyük kaya tuzumuzu ekliyoruz tuz miktarını tamamen göz kararı ayarlıyorum ama önemli olan ölçü şudur ki tuzlu bir su elde edeceğiz ardından öbek öbek aldığımız yapraklarımızı taze bir şekilde Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kırpçı yardımıyla da itiyoruz ve birkaç dakika kadar gördüğünüz gibi rengi değişene kadar kaynar suyumuzda bastırarak her tarafın su almasını sağlıyoruz. Bu şekilde bir tepsimizi alarak artık salamura haline gelmiş olan yapraklarımızı kenara alıyoruz. Aslında bir işlem çok basit. Suyun içerisinde öbekler halinde birkaç dakika kadar kalan asma yaprakları. Artık yeşilden sarıya dönüyor. Aradaki farkı zaten çok rahat bir şekilde siz de ayırt edebilirsiniz. Bu şekilde olduğunda artık asma yapraklarını alabilirsiniz. Burada mühim olan şey rengin değişmesi. Yaklaşık olarak 1-2 dakika içerisinde bu hale alıyor. Asma yapraklarının öbeklerini tuzludan çıkardım ve ikiye katladım. Bu şekilde gördüğünüz gibi bidonların dibinde hava kalmayacak halde olana kadar hafif elimle bastırarak, ve aralara da tuz serperek dizme işlemine geçiyorum burada mühim olan şey e, her asma yaprağı öbeğinin arasına bir miktar kadar kaya tuzu koymak bu şekilde yaptığınızda yaklaşık olarak 1,5-2 sene boyunca yapraklarınız asla bozulmayacaktır çünkü kaya tuzu onların e, bakteri girmesine ve bozulmasına engel olacaktır en sonunda da asma yapraklarını sap kısımlarını en üstte olacak şekilde koyuyorum bir miktar kadar daha kaya tuzunu ekledikten sonra Alınca kullandığım kaynamış soğumuş suyu üzerlerine yine ilave ediyorum. Bütün bidonun içerisinde doz suyumu da ilave ettikten sonra en son kapağını kapatmadan önce bir miktar kadar daha tuzu ekliyorum. Ve dilerseniz siz de benim gibi böyle bir plastik aparat alabilirsiniz veya bir taş da olur, Müyüm olan şey bu şekilde bastırarak suyun yukarıda asma yaprakların aşağıda kalması. Bu işlemden sonra kapağını sıkıca kapatıyoruz. Eğer ki içerisinde hava kabarcıkları kalması çok rahat bir şekilde bir buçuk iki sene boyunca göğüs rahatlığı ile kullanabileceğiniz artık asma yapraklarımız salamura halde hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza gitmeden abone olmayı unutmayın lütfen. ile ilgili yorumlarınızı tek tek okuyor olacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.